Benimle uçmak ister misin bu gece? Yükseklerde olmaktan korkar mısın? Topraktan ayrılalım bir süre için Dünya bir yere kaçmaz Biz yüzerken göklerde Gel benimle ol Nus bütün dertlerini Yürüüzgar bizi beler Taar sağı hiç kaybetmeyini.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 Söndetlerimi Rüzgar bizi bekler Daha korksa vakit kaybetmeni lemle için on gonna spit and get dirty we